banana Sen nereye P90 var da oyun başı ya alalım P90'ı adam vurunca adam vurunca. Hadi şimdi yallah demin oradan sıkıyordun kardeş. Demin oradan sıkıyordun kardeş. kardeş Ne oldu? Hadi şimdi sen Sen de git evine Tamam mı kardeş? Sen de git evine Ondan sonra orada şey yapmanıza gerek yok. Ne güzel vuruyor öyle. Ne güzel vuruyorsun lan sen. Vallahi çok güzel adam Ne o kadar da saklanıyor. Benim buradan Adil alana gitmem lazım yalnız. makro var ya adamda yani bariz belli yani al işte ben nasıl gideceğim aa alan değilmiş lan burası abi. abi ya ben alan sanıyorum ya öldük öldük öldük niye ben bir şey alamıyorum üstüme ya niye bir şey alamıyorum üstümüze ne var ki 3 bomba var Oraya gidersem var ya öf, çok güzel olur ha. Oraya gidersem var ya çok güzel olur. orayı da boşalttık 8x'i bu yüzden sevmiyorum bu ev doludur zaten değil mi şurası Peki o nasıl geçecek buradan karşıya şimdi? Ben bir şekilde geçtim ya da hallettim. Bir tane daha yesene be. Bu adam şimdi çok sıkıntı. Acı. Bu adam ölmedi. Şimdi bu adam burada kaldı. Bu bir. Bu adam yanda. O belli. Şuradan şu tarafa doğru falan yükselmiş olabilir. Bir tanesi burada. <gülüyor> işte. Bin's mi var adamda? Oy. Keşke altıyı bırakmasaydık ya. Keşke altıyı bırakmasaydık kardeşim. Oğlum sen niye ölmüyorsun ya? <Gülüyor> elimi. Elimi. <gülüyor> bak öbür adam yatıyor hala bak. Bir yerde yatıyor. 43 mermim var oğlum. O hala burada bir yerde yatıyor kardeş şurada üstte bir yerde alanda oraya ver tamam mı ben oraya gitmek zorunda kalayım ki adam beni vursun ah, oradaymış Hangisi vurdu lan bana? Ben alandayım. Oh, çok süper birin ya.